ABD borsalarında bilanço dönemine girildi. Geçen hafta cuma ilk önemli bilançolar geldi. Gelecek hafta ise hepimizin gerçekten dört gözle beklediği Tesla gibi, Netflix gibi çok önemli şirketlerin bilançolarıyla karşılaşacağız. Bu bilanço dönemine girerken en büyük korku neydi? Acaba bir bilanço resesyonu başlayacak mı? Ne demek bilanço resesyonu? S&P 500 endeksindeki şirketlerin karlılıkların iki dönem ardı ardına geliri olması. Geçen dönem gerileme vardı. Acaba bu dönemde aynısı olacak mı? Piyasaları korkutan buydu. Burada şuna da dikkat etmekte fayda var. Bilanço resesyonu varsa bile şirket hisseleri geriye gidecek diye bir kural yok. Çünkü şirketlerin hisse değeri beklentilere göre oluşuyor. Yani eğer beklentiler çok olumsuzsa ama gelen bilanço o olumsuzluktan biraz daha iyiyse hisse senedi yukarıya çıkabiliyor. Nitekim cuma günü bunun ilk örneklerini görmeye başladık. Hem çok olumlu bilançolar geldi hem de pek olumlu olmamasına rağmen bilanço hisse senedi değerinin yükseldiği örnekler yaşadık. Cuma günü en çok merak edilen hisse senedi elbette J.P. Morgan Chase'di Amerika'nın en büyük bankası. Hisse %7.57 prim yaptı. Neden? Çünkü beklenenden çok daha karlı geldi sonuçlar. Ayrıca bankanın CEO'su krediler tarafında belli bir miktar daralma var ama büyük bir çöküş olmayacak dedi. Bu da piyasaların hoşuna gitti. Yine bir başka büyük banka Wells Fargo pozitifti. Hedeflerini tutturdu. Citigroup hedeflerini biraz üstüne sonuçlar getirdi. %4.96 primlendi. Bir enerji şirketi enerji 108. 78 primlendi. Benim çok önem verdiğim bir şirket United Health özel sağlık sigortası alanında çalışıyor. Pozitif başladı güne sonra negatif kapattı ama hafif bir düşüş var. BlackRock dünyanın en büyük fon yöneticisi böyle 7-8 trilyon dolar falan yönetiyorlar. Onların değerinde de artış var. İşin enteresan tarafı BlackRock'ın bilançosu çok iyi gelmedi. Karlılıkta ciddi bir gerileme var ama varlıklar tarafında büyüme var diye piyasanın hoşuna gitti ve görüyorsunuz hisse yine prim yaptı. Yani en azından ilk günü bu bilanço sezonunun pek de öyle ayıların beklediği gibi geçmedi gayet olumluydu. Fakat beni gerçekten çok heyecanlandıran pek çok hisse senedinin bilançoları gelecek hafta. Geliyor. Şimdi gelin gün gün bakalım hangi bilanço geliyor, beklentiler ne, neden bizim için önemli. 17 Nisan pazartesi günü Charles Schwab'ın bilançosu piyasalar açılmadan önce gelecek. Teksas merkezli bu bankanın hisse senetleri özellikle Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünden sonra adeta çakıldılar ve %30'un üzerinde düşüş yaşadılar. Fakat banka bu hızlı çöküşten sonra varlıklarına ciddi bir tırmanış meydana geldiğini söyledi. Anladığım kadarıyla parasını oraya emanet edenler var çeşitli formatlarda. Banka ile ilgili gelen son iki değerlendirme raporunda Credit Suisse analistleri, gerçi yani Credit Suisse de batmış bir banka ama onlar çok olumlu görüyorlar. Buna karşı Morgan Stanley düşüş görüyor, öngörüyor. Tahminlere baktığımızda şirketin hisse başına 91 sent kar edeceği, cirosunda 5.15 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Ben Charles Schwab'da bilançoya falan pek önem vermiyorum. Yeter ki CEO desin ki biz çökmüyoruz arkadaş, durum iyi desin. Bilançosunda da onu bayağı bir didikleyecek insanlar var. Çöküşe dair bir işaret görülmesin. Örneğin işte aktiflerde bir bozulma olmasın, pasiflerde beklenmedik bir sıkıntı görmeyelim. Korktuğumuz şey bu Charles Schwab'da, pazartesi günü Charles Schwab geliyor. Salı günü beni heyecanlandıran bir hisse senedi Netflix geliyor. Ben şöyle gördüm bugüne kadar, Netflix ne yapıyorsa borsanın gerisi onu yapıyor sezon boyunca. Nazlıktan bahsediyorum tabii. O yüzden Netflix'in salı günkü bilançosu çok çok önemli. Netflix hissesi Covid bitip de insanlar evlerinden çıktığında adeta katlayama uğramıştı. Abone sayılarında düşüşler görüyordu vesaire. Bundan dolayı çok düşüşler yaşadı ama sonra 2022'nin en düşük seviyelerinden bugüne yaklaşık %100 artış gösterdi. Son 6 ayda da %50'lik tırmanış var. Bu hisse konusunda genellikle olumlu görüşler var. Mesela Bank of America diyor ki ikinci çeyreğin en iyi seçimi bizim için hisseler açısından. Ne kadar haklı çıkacaklar göreceğiz. Onların inancına göre yerel yeni abone kazanma eğilimleri çok kuvvetli şirketin. Yani yeni bolca müşteri kazanacaklar. Netflix yeni bir politika geliştirdi şifre paylaşımlarına yönelik. Bundan ilgili ağır cezalar getirdi ve bir takım da asıl teşvikler de getirdi. Yani lütfen artık paylaşmayın şifreyi onun yerine daha ucuza ikinci bir şifre alın gibi. Bunun çok olumlu yansıyacağı şirkete hem yeni abone kazandıracağı hem de yeni gelir kaynakları açacağı öyle düşünüyor Bank of America. Benzer bir raporda Oppenheimer'dan geldi. Oppenheimer'da diyor ki bu uygulama yarayacaktır şirkete. Şirketle ilgili hisse başı kar tahmini 2.86 dolar. Gelir tahmini ise 8.18 milyar dolar. Netflix'te bir de bu da belirtilmeyen ücretsiz reklamlı bir model var yavaş yavaş geliştirme çalıştıkları. Bunları bir araya koyduğumuzda iyi bir yere gelebilir. Netflix'te yayınlanan filmleri beğeniyor muyum? O ayrı bir tartışma meselesi. Salı günü Netflix'le beraber Bank of America, Goldman Sachs, Western Alliance Bancorp ve Silvergate Capital'ın da bilançoları geliyor. Bunlardan özellikle Western Alliance Bancorp ve ile ilgili çok endişeliyiz. Çünkü bunlar küçük bankalar. Biliyorsunuz bankacılık krizi özellikle küçükleri vurmuştu. Onlara merakla bakacağız. Eminim uzmanlar bütün detayları inceleyecek. Ben Bank of America ve Goldman Sachs büyük bankalar, bunlar muhtemelen tıpkı JP Morgan City gibi iyi bilançolar getirecek. Çarşamba günü Tesla geliyor. Ben genellikle Tesla bilanço tahminlerini tutturan bir insanımdır. Fakat bu kez kafam çok karışık. Bununla ilgili daha detaylı bir rapor hazırlayacağım. Ve Tesla'nın bilançosu açıkası bütün nazlığa etkileyecek. Çünkü Tesla'nın bilançosu otomotiv gibi bir üründe neler olup neler bittiği konusunda ciddi bir gösterge. Ayrıca Tesla resesyon mücadele adına fiyatlarını da çok indirdi. Bu nasıl etkiliyor onu da göreceğiz. Yani araç satışlarında bir önceki çeyreğe göre ciddi artış var, bir önceki yıl aynı çeyreğe göre %36'ya yakın artış var ama bu ciroya nasıl yansıdı? Karlığa nasıl yansıdı? endişeyle ile girdiği bir bilanço bu. Korkumuz ne? Bu indirimlerin kar marjını aşırı vurmuş olabileceği. Öte yandan benim de arasında olduğum pek çok analist aslında şirketin maliyet yönetimiyle bu darbenin bir bölümünü atlatabilmiş olduğunu düşünüyor. Görecez tabii ama bu fiyat savaşının benim biraz korkuttuğunu söyleyebilirim. Uzun vadede çok doğru buluyorum. Çünkü Tesla bu sayede aslında pazarını çok genişletiyor. Daha önce asla giremeyeceği pazar segmentlerine doğru inebiliyor. Bugün yayınlanan yeni bir veriye göre Amerika Birleşik Devletleri'ne Tesla Model 3 ve Tesla Model Y şu anda Amerika'daki ortalama araç fiyatlarından daha ucuza satılabilir hale gelmiş durumdalar. Bunlar muazzam şeyler büyüme açısından ve bu araç parkı büyüdükçe bunun da ileride çok olumlu etkileri olacak. Tesla'nın otonom sürüşünün daha kolay pazarlanması gibi. Ama kısa vadede bu bilançodan korkmuyorum desem yalan olur. Bu arada aslında şirketin ile ilgili olumlu haberler akmaya devam ediyor. Geçen hafta Şangay'da yeni bir mega pil fabrikası yapacaklarını duyurdular. Elon Musk Çin'e gitti. Şangay'da toplantılar yaptı bu konuda. Dev bir fabrika olacak. Tesla artık sadece otomobil tarafında değil pack denen o dev bataryalarda da büyüceğini söylüyor. Meksika'daki ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. Almanya'da yine ilave kapasite inşası oluyor. Çin'de yeni kapasite inşası oluyor. Yani talep sorunu yok gibi ama Elon Musk'ın bu fiyatlar konusundaki agresifliği herkesi korkutuyor. Kar marjı nasıl yansıyacak beraber göreceğiz. Neyse ki beklentiler oldukça düşük. Hisse başı karlığı 85 cent olarak bekliyorlar. Tesla uzun süredir 1 doların üzerinde getiriyor bunları. Ciro tahmini ise 23 milyar 38 milyon dolar. Bakalım neler olacak ben de merakla bekliyorum. Çarşamba günü beklediğimiz başka bir heyecanlı bilançoda ESML Holding. ESML mikroçip üreticilerinin adeta kalbi. Onların mikroçip üretiminde kullandıkları makineleri üreten firma. Onun bilançosunu herkes merakla bekliyor. Çünkü sektörün genelde nereye doğru gittiğini özellikle işte yazılım, donanım, dijitalleşme... Onun sanki çekirdeği gibi. Zaten hemen bir sonraki günde de TSMC yani Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin bilançosu geliyor. O da dünyanın en büyük çip üreticisi. Bunların ikisi mikroçipler dünyası nereye doğru gidiyor gösterecek. O da aslında teknoloji dünyası nereye gidiyor konusunda iyi bir ipucu olacak bizler için. 20 Nisan Perşembe günü merak ettiğim bir bilanço daha var. Stellantis otomobil grubu. Onu gerçekten merak ediyorum. Özellikle Tesla kıyaslaması ilginç olacak diye düşünüyorum. Cuma günü ise Praktiren Gamble geliyor. Praktiren Gamble benim yatırım alanında olmayan bir şirket, ama Malum dünyanın en büyük hızlı tüketim firmalarından bir tanesi deterjanlar vesaireler. Onun bilançosu da aslında resesyonun boyutları konusunda bize fikir verecek. Tahminlerimle kabaca söyleyeyim. Ben Netflix bilançosunun çok iyi geleceğini düşünüyorum. Olumlu olacak bence. Tesla bilançosu beklendiği kadar kötü gelmeyecek. Yani karlılık tarafında beklendiği kadar büyük sıkıntı olmadığını göreceğiz. Bu beni rahatlatacaktır zaten. Çünkü bu bize şunu gösterir. Fiyat indirimlerine rağmen karlılıkta... Büyük bir sıkıntı yaşanmıyorsa marjlarda bu ileride üretimin artmasıyla gelecek ölçeklenme sayesinde maliyetler daha da geriye gideceği için Tesla'yı güçlendirecektir. Banka bilançolarında büyüklerde bir sorun beklemiyorum. O gün yönetici neler söyleyecek onu da çok merakla bekliyorum ama muhtemelen tamir ettiler bunları. Ve haftayı kazasız belasız geçirirsek şunu görmüş olacağız. Beklendiği kadar kötü bir ikinci çeyrek yok. Hatta belki de... Aynı Cuma günü olduğu gibi çok olumlu şeylerle karşılaşıyoruz. Ben bu yönde ümitlerimi çok koruyorum. Eğer bu da başarılırsa ondan sonraki haftalarda gelecek diğer teknoloji hisse senetleriyle ilgili bilanço dönemine daha rahat gireceğiz. Microsoft, Apple, Google, Meta gibi hisselere bu taraf çok çok önemli ve bizim için çok önemli bir işaret olacak. Eğer bilanço dönemi kazasız belası atlatırsak da bu sefer de 2 Mayıs'ta FED ne diyecek diye onu bekleyeceğiz. Sadece ama Apple'ın bilançosu FED'in açıklamalarından sonra geliyor. Yanılmıyorsam 4 Mayıs'ta benim doğum günümden bir gün önce o günler olacak göreceğiz. Evet vaziyet bu. Ben uzun zamandır biliyorsunuz iddia ediyorum. Bu bilanço dönemi çok da kötü gelmeyecek. Hatta tam tersine şirketler çok önlem aldıkları için personel çıkarttılar, maliyetleri yönettiler. Çok iyi bilançolar gelecek. Ben mesela meta bilançosunda kar rekorları kırılacağını düşünüyorum. İddiam bu yönde göreceğiz. Cirolar pek iyi gelmeye bile, cirolarda sıkıntı olacaktır mutlaka. Ama baktığımız şey böyle bir kötü dönemde bile bu şirketler kere ediyor mu? Bir de tabii şirket yöneticilerin geleceğe yönelik olarak söylediklerine değerlendireceğiz. Ama açıkçası öyle korkulduğu gibi kötü bir bilançoda dönüm beklemiyorum.